Ocak 2020 Antalya e, Finike e, Turunçova'dayız e, yanımızda Hasan e, Çoban. Çoban Çobanoğlu evet. ve e, İsmet Çoban e, Çoban tarımı sahibi burada kurumalı bir portakal ağacında rekor girişim ürünümüzü e, kullandılar Kullandım. artı farklı bahçeleri daha var orada da kullanıldı e, burada sorunumuz neydi bu ağaçta bu ağaç kurumalı bir ağaç portakal ağacı e, evet. bayağı hasarlı Uçtan kuruma vardı öncelikle, daha sonra bu iletim demetlerine doğru, iş bölgeye doğru yayıldı. Yayıldıktan sonra bir gün İsmet amca'nın yanına gittiğimde böyle böyle rekor gelişim ürününden bahsettiler. Bir dene ve gör dedi bana. Ben de getirdim geldim ağacın nasıl uyguladık kök buradan Kök kısmında kök hı hı. kısmını açtım. Şöyle hı hı. birer garış. Tamam kenarını açtım hı hı. Ee, şeyi yaptım ne kadar kaç gram uyguladık ee, yarım kilo e, çevresine döktüm hı hı. E, geri kalan yarım kiloyu da ağacın e, bu çevresine attınız evet. bu şekilde Bir şimdi e, bu ağacın cinsini de söyleyelim Washington portakal şöyle gösterelim ağacı bu kurumalı şekil bu halde burada biz bunu Eylül ayında uyguladık 2019'un evet. Eylül'ünde uyguladık Ağustos ya da Eylül Ağustos Eylül gibi buradaki süreç devam ediyor yani evet. kurumalı ağaçlarda iki yıl süre olması gerekiyor. Fakat burada şöyle yakın gösterirsek, yakına gelelim. Şimdi portakalın kalitesi, canlılık, yaprak rengi vesairesi gayet güzel. Ağacın bu tarafı biraz daha hızlı toparlamış. Tabii evet. burada gübrelerimizi uyguladık. Uyguladık. Yani buna besleme anlamında hepsini verdik. Doğru evet. mu? İsmet abi siz ne dersiniz? Bayimiz olarak, satıcımız olarak burada e, dekor gelişimin kullandığımız yerlerde netice aldık netice aldık narinciye de, narinciye de e, nar da, da. sebze de netice aldık şöyle kameraya da bakalım İsmet abi netice aldık. genelde memnunlar genelde memnunlar mesela ne en fazla söylüyorlar sonuç olarak memnuniyet nedir verim midir kalite mi domates de kullandık taban gübre sonra ile birlikte Hı -hı. evet bir gün benim toprak kabardı bir değişiklikler var dedi sonra bir bakalım dedik bağırdık baktık toprak kabarmış böyle Yastık gibi olmuş, pamuk yastık, mesela, tam gibi, yastık olmuş. gibi olmuş, kökler iyi atmış, hı hı. bundan dolayı bu dedik, e, memnun kaldı, o sene e, domateslerin kalitesi de biraz daha e, verim, anlamında, verim kalite verim anlamında, anlamında da iyiydi, arttı. E, çiftçilerimiz attıktan sonra e, memnunlar Farkına varıyorlar, bir ha. de sizin başka bir bahçeniz daha var, İritmeyle alakalı Aa, orada çok su olduğu için gidemedik oraya, ovada evet, evet. İritme ile ilgili bir problem vardı. Bir ağaçta denedim, bir de yanında aynı sıkıntıda olan bir ağaç vardı. Hı hı. Onu da denemedim, arasında farklılıklar gördüm tabii ki. Yani irileşme sorunu ile ilgili oldu. çözüm oldu. oldu. Burada kaç dönüm portakalınız var mevcut olarak şu an? Bizim burada şu an burası 9 dönüm. dönüm, 250 ağaç falan var. 250 ağaç şu anda portakalınız var. Evet. E, rekor gelişimi tavsiye ediyor musunuz, eder misiniz? E, en azından Narenciye'de denediniz portakalda. Ben Narenciye'de tavsiye ederim. E, bütün yani ağaçların e, en sıkıntılı anlarında bile uyguladığın zaman e, etkisini görüyorum. Ben gördüm şahsen hı hı. E, kullanmalarını tavsiye Şimdi ediyorum. burada mesela şöyle bir şey var. Portakallarda mesela bir e, standartlıkta. Evet. Bilmiyorum farkına varıyor musunuz şey anlamında. Yaprak rengi anlamında, canlılık anlamında. Şöyle gösterelim. Şimdi ağacın şu gövdesini de gösterelim ki. Yani ne kadar zorda olan bir ağaç. Tabii. Yani e, kolay bir dönüşüm değil. Ee, biz, teşekkür ha, biz teşekkür ederiz size. Tabi bu ağaçta virüs vesaire evet. diğer türlü hastalıklar da var. Ee, biz bunu evet. her zaman evet. söylüyoruz. Evet. Toprak kaynaklı, topraktan gelen bütün sıkıntıları rekor gelişimle çözebiliriz. Artı besleme ürünlerimizle ağaçlarımızın beslenmesinde yaptığımızda sonuçlarımız mükemmel oluyor. Evet. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi izlediniz, görüşlerinizi paylaştınız. Şöyle bakalım. Uygulama yaptığımız ağaç virüslü bir ağaç. Daha önce gençleştirme budaması yapılmış. Ee, tabi zayıf olduğu için altlarına uç kuruma hastalığı da var. Ağaç günü güçlendiğinden üstten ay yukarıdan aşağıya ölüm dediğimiz mantari hastalık. Ağaç güçlendiğinden o hastalığı yemiş vaziyette. Bir de e, Mart-Nisan aylarında atılması gerekiyordu bu ilaç e, gübre. E, e, Ağustos ayının sonlarında atılmış. Üç ay daha önce atılmış olsaydı daha iyi netice Tabii edildi. süreç bu, bu yıl bu yıl uygulama, bir daha uygulama yaparsak yeni seneye bu ağacın daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Yeniye gene bakacağız bu ağacın durumunu takip edeceğiz. İnşallah. Buradan bütün narıncı üreticilerine, üreticilerine selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün narıncı üreticilerimize tavsiye ediyoruz. Selamlarımızı yolluyoruz. Bol pazarlar diliyoruz. Sağ olun.